Herkese merhaba. Ben Tom Gözbek. Dün Ankara'dan benim için çok önemli ve güzel, sevindirici, heyecan verici bir haber geldi. Geçen yıl hatırlayacaksınız, Saha Expo'da Devrez makinanın bir geliştirdiği jet motor vardı ve bu motorla ilgili güzel bir sohbet, güzel bir röportaj çekmiştik. Sizlerden büyük ilgi görmüştü ve tabii ki biz babayla konuştuk ama bu Devrez makinada 3 e, babanın o üç başarılı oğlu da şu an fabrikanın hem yönetiminde Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı beraber yapıyorlar üç kardeş. İşte biz o kardeşlerden en küçüksünüz değil mi siz? Mustafa Yasin Yüvan evet. oğluyla beraberiz. Mustafa Bey merhabalar. Ee, merhabalar. Güncel e, sizin göreviniz nedir? Bir kısaca sizi tanım e, tanıyalım e, izleyicilerimize tanıtalım. Arkasından da şu minik jet görüntüsü minik ama gerçekten yapacağı şeyler çok önemli. Ön önemli de sizlerin heyecanı var. Ee, neler yaptınız sonra da bu motoru konuşalım. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. Öncelikle merhabalar Tolga Bey. Ee, İsmim Mustafa Yasin Pelivanoğlu. Devreli Makina'nın genel müdür yardımcılığı aynı zamanda kalite kontrol biriminde çalışıyorum. Ee, 29 yaşındayım. Çankırı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden mezun oldum ben. Ee, motorumuz e, daire şirketimiz 1993 yılında kuruldu babamız Yavuz Pelivanoğlu tarafından. Öncelikle amacımız e, oyuncak sektörü yani daha doğrusu okul öncesi eğitim sektörüne üretim yapmaktı. Daha sonra da e, biz babamızdan devraldığımız şirketi devirerek savunma sanayi sektörüne giriş yaptık. Evet ben dediğimiz gibi gün... e, bu arada babası e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tusaş o zamanki adı Tayi şimdi Tusaş e, orada F-16 ve kasa uçaklarının imalat hakkında görev yapmış. Üç da havacılık aşkını e, benimsetmiş. Çok değerli bir baba e, ve onun açtığı yoldan şimdi üç genç belki bu şirketi çok farklı yerlere götürecekler. Peki bu işte oyuncak imalatı savunma sanayine doğru kaydırdınız motor yapma fikri, jet motor yapma fikri nasıl geldi aklınıza? Bu babamızın sayesinde oldu. Bizi küçük yaştan zaten biz Tusaş'ta, ben Tusaş'ta doğdum büyüdüm. Abilerimle aynı şekilde çocukluk zamanlarını ve gençlik zamanlarını Tosça'da geçirdiler. Babamız bizi hiçbir zaman hani eğitim, teknik konulardan eksik etmedi. Bize çim biçme motoruna kadar biz bütün motorlar konusunda hani söküp takmaya başardık, çalıştık, denedik, çalıştırmayı denedik. Bu şekilde bir küçük yaştan itibaren böyle bir atılımımız oldu. Havacılığa da çok meraklıydık. Zaten uçaklar konusuna fazla meraklıydık. TUSAŞ'tan da o şekilde. Daha sonradan bu sektörü dedik, görüyoruz ve ilerlemesi gereken bir sektör olarak gördük. 2010 yılında bizim aslında ilk ilk atılımımız o tarihte başladı. Merak ettik mikrojetler konusunu ve derin olarak araştırmaya başladık. Bu yaklaşık bir 7-8 sene sürdü literatür araştırması. bu sonucunda ufak da olsa bir meyvemizi verdik yerli bir meyvemizi vermiş olduk devamında getirmeyi planlıyoruz inşallah yakın zamanlarda şimdi mikro motor dediğimiz zaman e, görüntülerini de ben ekrana resim ve görüntü olarak da paylaşıyorum şu an Hı -hı. görüntü olarak çok böyle küçücük bir motor görüntü evet. hatta e, ilk videoyu çektiğimiz zaman bizim altına yorumları hemen izleyicilerimiz çok meraklı hemen tabiri caizse döşediler ya bunları Çin'de satıyorlar arkadaşlar Çin'de de satıyorlar ama o motor, e, örneğin 20G çekip bir hedef uçağı uçurabiliyor mu? Askeri amaçlı kullanıldığı zaman. Şimdi benzer şekilde, siz tabii bir aile şirketi olarak çok önemli bir heyecanla girişim içerisindesiniz. Öyle jet motor dediğimiz zaman o mikro motorlardan iş, Milli Muharrem'in motoruna kadar gidiyor. O iş, yani söylenen laftan aslında, işte e, TEI, kale gibi çok büyük şirketleri, yani sizin ürettiğiniz motorun tam hedefi nedir? Çünkü, Çin'de de var bu motor. Siz bunu öncelikli olarak hobiciler için yerli bir motor alternatifi evet. koyuyorsunuz değil mi? Amacınız hobi. Amacımız ilk öncelikle hobi. Tabii ki aynı zamanda Çin'den veya bambaşka yerlerden farkımız nedir konusunda devam edersek. Bunlar için ağır sertifika, sertifikasyon sistemleri var. Biz bunların içerisine dahil olmuş bulunmaktayız. Mesela örnek vermek gerekirse AS9100 denilen havacılık sertifikası. Bunun için ağır yatırımlar söz konusu ve bunlar için havacılık hakkında çok fazla teknik, bilmek, teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Yani Çin'den en büyük ayıran özellik aslında bu. Evet, ilk önce hobicilik sektörüyle biz ülkemizi ithal motorlardan bir kurtarmak istiyoruz. İthal ıı, kullanıcılardan kurtarmak istiyoruz ve tamamen yerli şekilde üretip kendilerine kolay bir şekilde ıı, ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha <gülüyor> sonraki hedefimiz. Ama Hı -hı. bunu bir havacılık mantığı içerisinde, havacılık evet, imalatçısının gibi kalite standartıyla e, sertifikalarıyla Hı -hı. yapacağınızı belirtiyorsunuz. Peki bu evet. Çin'de, Amerika'da, yurt dışında satılan hobi amaçlı jet motorlu fiyatları kaç dolardan tabii TL olarak e, güncel bir rakam olmayacak ama kaç dolardan başlıyor? Ne kadarlık bir itki sağlıyor? Biraz onları bilgi olarak alabilir miyiz? Minimum 1500 dolardan. Bunlar yaklaşık iç, 3 kilogram. 3, 30 Newton olarak bahsettiğiniz motorlarımız. Bunlar 1500 Newton 1500 dolardan başlar. Yaklaşık 20.000 dolara kadar devam eder. Daha sonrası zaten savunma sanayi sektörlerine satıldığı için bunlar hobicilik sınıfı içerisine giremiyor. Ama 30 Newton'dan 1000 Newton'a kadar bir sektör bazında hani kullanılan motorlar. Ya tabii ki bu sivil havacılık da dahil olmak üzere bunun içerisinde sivil havacılığımız da var. Daha bundan sonrası da savunma sanayi sektörüne gidiyor insansız hava araçlarında yani hedef uçaklarımızda kullanılan sistemlerde daha çok binli ve üzerindeki motorlar kullanılıyor. Siz e, hobi olarak ilk etaptaki adımınız e, Türkiye'de jet motorlu e, radyo kontrol uçak sayısı da sanıyorum çok fazla değil. Yani biz e, evet. model uçak derken son yıllarda çok trend olan işte, dronlar e, sivil amaçta çekim yapan İHA sistemleri İHA diye giriyor ama dronlar e, biraz ağırlık kazandı. Hala bildiğimiz daha eski günlerden bizimlerin de gördüğü radyo kontrollü uçaklar. Sanıyorum Türkiye'de jet motorlu hem yüksek fiyatı hem de ulaşmanın güç olduğu için az diye düşünüyorum. Evet. Yani teknik kısımları da dahil olmak üzere şu anda yak, yani insanlarımız evet pervane motorları biraz daha çözmeye başladılar. En azından kendi motoruna müdahale edebiliyorlar. Ama jet motorları arızalandığı zaman bunun için bir yurt içi, yurt dışı süreci başlıyor. Bakım için oraya gönderiyorlar, servis için veya herhangi bir kaza durumunda jet motorlarını yurt dışına göndermek zorunda kalıyorlar. Evet, maliyetli normal pervane motorlardan daha maliyetli. Uçağı da maliyetli, aynı zamanda motoru da çok fazla maliyetli. Bunu yerli olmaması aslında engelliyor bu konuyu. Yani i̇nsanların ilgisini bunun nedenini çekemiyor kimse. Çünkü insanlar bu konuyu biliyor ve bakım için yurt dışına göndermek istemiyorlar ellerine alıyorlar motoru. Ben bunu uçağa takmayayım diyor. Yani bir gün düşebilir ve sıkıntı yani yaşayabilirim. O yüzden dolayı yani ben çok fazla evinde motoru olup uçurmayan insan biliyorum. Yani jet motoru var fakat herhangi bir şekilde kullanmıyor. Evinde sadece bir yer sistemine bağlayıp çalıştırıyor. Bir de tabii de şunu söylemekte fayda var. Jet motoru dediğiniz gerçek bir motor gibi belki içindeki sıcaklık 500-600 santigrat derece çıkabilen evet. binlerce devirle dönen parçalar bu yüzden de bakımları çok önemli e, belirli saatlerde e, bakımdan kontrolden geçirmek lazım siz aynı zamanda ürettiğiniz motorlar için de bu hizmeti de vermeyi hedefliyorsunuz. Evet. Peki e, bizim yaptığımız ilk adef, e, haberde 100 Newton 200 Newton aralığındaki e, jet motoru konusunda çalışmalarınız vardı. Bu geçtiğimiz gün uçurduğunuz motor, itiş gücü ne kadar ve şu ilk uçuşu biraz konuşalım çünkü çok heyecan verici Tabii. bir görüntüler var burayla ilgili. E, kaç Newton gücündeydi tasarlayıp ilk uçurduğunuz motor? 200 Newton gücünde bu en son paylaştığımız, yayınladığımız videomuzdaki motorumuz 200 Newton itiş gücüne sahip motor. Ankara'da yaptınız, Polatlu'daki pistten evet. galiba bu testleri. Ee, bir, bir Herhalde bir jet uçuracak bir model hazırlandı. Motorunuz koydu, koyu, koydunuz, Hı -hı. montajını yaptınız. Yer testleri zaten uzun zamandır yapıyordunuz. Ve arkadaşından e, uçuş. Uçuş nasıl geçti, biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki. Orhan Ünusal Hava Parkı'nda gerçekleştirdik uçuşumuzu. Ee, aslında heyecanlıydık çok fazla ilk uçuş. Yani uçacak mı, uçmayacak mı? Türk Hava Kurumu'ndan bir personelimiz, pilotumuz var Okan Bey, sağ olsunlar kendileri, ben uçururum, ilk testi yaparım dedi. Çok yani güvenilir bir insan kendisi. Uçağımıza bağladık, yer testlerimizi taksi tabir ettiğimiz testlerimizi tekrardan gözden geçirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Uçuşa geçtik, uçuşta da bir yaklaşık 600 metre uçurduk ama acil iniş gerçekleşti. Bu motorumuzla kaynaklı olduğunu düşündüler. Bununla ilgili yorum yapan insanlarımız hani bulundu, çevremizden de oldu. Bunun biz hani kesinlikle söyleyelim, motorumuzla alakalı değil. Bu yakıt deposu, header tank olarak belirtilen yakıt deposunun aktarım kısmındaki bir sıkıntıdan kaynaklıydı. E, acil indirmek zorunda kaldık. Bu hafta zaten onun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. O sıkıntıyı oradan, o sistemden kaldırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrardan uçurmayı planlıyoruz sonunda. Ben hemen araya gireyim. Havacılıkta tabii, tabii. test aşamaları çok önemli. Çok evet. uçurduğunuz bir model uçak motoru bile olsa, bunun testi bile olsa herhalde normal prosedürlere çok yakın bir checklistiniz var, hazırlıklarınız var. Evet. Havacılıkta bu tür şeyler olabiliyor. Çok da heyecanlı çünkü yepyeni bir dünyaya adım atıyorsunuz. Artık yaptığınız motor yerden kesilip uçmaya başlıyor. Bu açıdan. Bu tür aksaklıklar olacaktır. Zaten yapılan bir şeyde aksaklık çıkmıyorsa bence asıl problem orada vardır diye evet. düşünüyorum. Olsun umarım ikinci uçuşunuz daha planlı, daha başarılı olur. Daha e, güzel veriler gelir. E, ne kadar sürecek bu test süreçleri yaklaşık? Ee, biz yıl sonuna kadar aslında hedefimiz e, 2022'nin ortasına bitirmekti. Fakat bazı aksaklıklar oldu. Yıl sonuna kadar bu testlerimizi bitireceğiz, kendimizi kanıtlar bir şekilde insanlara kendimizi en güzel şekilde kanıtlayacağız. Yani sonuçta havacılık biliyoruz, kanla yazılıyor, yazılmış yıllarca da. Yani biz onun önüne geçmeye çalışıyoruz. Onun için çok fazla da testlerimizi yapıyoruz. Evet, testlerimizde kazalarımız da oldu, sıkıntılar da yaşadık. Bunu insanlara lanse edip, insanların hevesini kaçırmak istemiyoruz kesinlikle. Yıl sonuna kadar biz motorumuzun tüm testlerini bitirip yani piyasaya sürmeye. Şu anda zaten 5 motorumuz da peşinden devam ediyor. Yani çok fazla talep var. İthal motorlar konusundan çok uzaklaşmak isteyen insanlar var. Bir an önce kaynak da oluşturmaya çalışıyoruz aynı şekilde seri imalat için. Yani kendilerine cevap vermek istiyoruz. Hızlı bir şekilde güzel bir ürün çıkartıp insanlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Havacılığa meraklı insanlarımız. Ben tabii şöyle merak edenler soracaklar bu video izlerken en azından cevap bulsunlar istiyorum ben e, 1500 dolar gibi bir fiyattan başladığını söylediniz. Sizin evet. fiyat e, motorlarınız ne kadar bir avantaj süreceksiniz? Sadece tabi e, amaç fiyat değil e, kaliteyi de vermek istiyorsunuz. Evet. Bakımı burada yapmak istiyorsunuz. Ne gibi fiyatlar bir fiyat düşündünüz mü bugüne kadar? Tabii ki 2500 yani biz aslında şöyle neden dolarla söylüyoruz? Bütün dünya standartıyla karşılaştırabilirsinler ama ödeme kesinlikle yani böyle hani ödeme diye tabir ediyorum. TL olacak kesinlikle. 2500 dolarla 3000 dolar arası düşünüyoruz. Fakat bu, bu şey hani yabancılar gibi değil, ödeme kolaylığı insanlarımızın alıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmayı planlıyoruz. Yani her türlü ödeme konusuna açık olmayı planlıyoruz. Yani o şekilde devam edeceğiz diye düşünüyoruz yani bu konuda. Umarım hobi tarafında sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da talep gelir ve bu üreticiler arasında bir Türk şirketi katılır. Peki, ben sonraki adımlarınızı merak ediyorum. E, model, jet modellerde uçuracaksınız bunları. <gülüyor> Sonrasında savunma sanayi için, farklı İHA sistemleri için bu motorları geliştirmeyi hedefliyor musunuz? Nedir bunlarla ilgili öngörünüz? E, tabii ki biz 1000 Newton'a kadar ilk 5 yıl içerisinde planlarımız doğrultusunda ilk 5 yıl içerisinde 1000 Newton'a kadar motorlarımızı üretmek istiyoruz. Bu süreçte insansız uav araçlarıın hepsini kapsayacak şekilde yani e, hedef uçaklar tarzındaki motorlarımız için aynı zamanda küçük motorlara yani 100 Newton 600 motorlara da devam edeceğiz. E, bunun için tesis çalışmalarımız devam ediyor. Hani daha hızlı bir şekilde nasıl üretebiliriz? E, çünkü butik olarak ürettiğimiz bir metotla var. Yani bunun bazı kısımları e, hassas döküm yani Atmosfer basıncı altında hassas dökümle üretiliyor bu, bu motorların bazı kısımları. E bunun için seri imalat süreci biraz ağır. Onun için uzun süredir bir çalışma devam ediyor. İnşallah yakın zamanda yaklaşık işte 30 newtondan diyelim, 1000 newtona kadar motorları üretmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz bu şekilde. Şimdi tabii motor deyince biraz önce de söyledim, binlerce devirde dönüyor parçalar. Evet. Yukarıda ısı düşüyor veya basınç farkları ortaya çıkıyor. Bir de tabii sıcaklık var. Ne tür madenler, neler dökümlerinizde neleri ön plana çıkartıyorsun? <gülüyor> Çünkü motor yapmak da internetten kola kutusuna koyup yapanlar var ama burada görev bilince bunun üzerine o görüntülerdeki jet uçağın süratı herhalde saatte minimum 300-400 km'ye çıkıyordur o. Şöyle yaptınız. söyleyeyim testleri gerçekleştirdiğimizde yani 120.000 RPM'le dönen, devirle dönen bir motor ve Dakikada 500 derece evet. 500 derece 500 derece bu yani termodinamik yasalarını artık zorlayacak bir e, şekilde bir etki altına, kuvvetler altında bu motorumuz. E, bu nedenden kaynaklı yüksek alaşım yani süper alaşım dediğimiz malzemeler kullanılıyor. inkonel dediğimiz malzemelerimiz kullanılıyor. E, bu malzemelerimizi Böyle talaşlı imalat dışında döküm imalatıyla üretmek gerekiyor. Hassas döküm. Yani neredeyse tek kristal yapısına yakın bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Santifürüjlü ortamlarda yüksek basınç altında üretiliyor bu motorlarımız. Arka türbinleri yani güç türbinleri dediğimiz kısımlarımız. Diğer kısımlar alüminyum olan kısımlar var. titanyum olan paslanmazın diğer alt sınıfları olan kısımlarımız var. Hani, evet, sıkıntılı bir süreç. Metaloloji olarak sıkıntılı bir süreç. Ama üstesinden yavaş yavaş geliyoruz bu konunun ve eksiklerimizi iyice tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi insanlarımız genellemeyi çok sevdikleri için bu soruyu da sizin ağzınızdan dinlemek isterim ben. Ee, yani Diyorlar işte, Tey var, Kalerge var. Siz nereye konumlandırıyorsunuz kendinizi? Bunu şu aşağıdan e, söylemek istiyorum ben. E, sivil anlamda dünyaya baktığınız zaman işte Amerika'da General Electric var, Pratt Whitney var, i̇şte Avrupa'da Rolls-Royce var, e, Fransızların Silekma var, az sayıda şirket ama çok yoğun ve çok inanılmaz binlerce mühendisin çalıştığı bir ortamla o yolcu uçaklarının, savaş uçaklarının veya roketlerin motorları ortaya çıkabiliyor. Rus ya da, da e, Rus orijinal şirketler var muhakkak ama siz bu devler arasında niye hedefliyorsunuz kendinize? Biraz sizin ağzınızdan dinlemek isterim bunu. Bizim hedeflerimiz, kendi hani, büyük firmalarımız var. Evet, çok değerli firmalarımız. Kale ve TEİ firmalarımız. Motorları zaten yani, uzmanlık alanları çok eski zamanlara dayanıyor. Biz kendimizi onlar arasında sınıflandırmak gerekirse, yani dediğimiz gibi belirli sınıfta kalıp sadece o sınıfı üretmek. Ama bu şöyle bir durum, rekabet geliştirmeyi hani, geliştirir. Dünyada her şeyi rekabet geliştirir. Dostane bir rekabet içerisinde. hani tabii ki kendileriyle rekabet etmemiz normal sayılamayabilir ama sonuçta küçük bir firmanın rekabet anlayışı büyüğü de etkileyecektir ve daha fazla motor üretmek, yani daha farklı motorları üretmeye gerektirecektir. E bunu da nasıl sağlayabiliriz? İşte biz dediğimiz gibi insansız araçları araçlarına kadar üretmeyi talep ediyoruz? E tabii ki bunu devletimiz nasıl görür, nasıl isterse onu o şekilde. Yani Kendilerinin de tabii ki yani istek ve arzularını net bir şekilde bilmediğimiz için şu anda mesela kalemiz son füzemize ait motor üretiyor, Teyide helikopterimiz, gökbe helikopterimiz ve belirli sınıftaki cihazlarımız için motorlar üretiyor. E tabii ki onlar arasında artık insansız hava araçları sınıfı için biz talibiz diyoruz. Yani ama bu zamanla olacak şey. Önce hobi de kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Bir yandan hobi aslında sizin test merkeziniz olacak. Meraklı evet. insanlar e, işte bir yere taşıyorlar. Meraklı bir babanın üç oğlu ve onlar da e, bir yere doğru e, götürüyorlar. Hedefleri gerçekten büyük. Ben sizlere bu yolda başarılar diliyorum. E, sürekli ben takip yani. edeceğim sizleri. Gelişmeleri, güzel gelişmeleri sizlerle birlikte umarım e, izleyicilerimize aktaracağız. Mustafa evet. Yasin Pehlivanoğlu bu günkü konuğumuzdu ve bu güzel ilk uçuş haberini e, bizlerle paylaştı. Olsun bir aksaklıkta yaşanmış önemli değil. Ben eminim ki bu aksaktan önemli olan havacılıkta ders alabilmek ve bu hataları tekrar edememek, etmemek. E, sonrasında e, ben ilerleyen yıllarda sizin hobicilerden başlayıp farklı alanlara motor üretimi yapacağınıza inanıyorum. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. ederim. İzleyicilerimize e, bu alandaki bir bakışı beraber sunabilmişizdir. Görüşmek i̇nşallah, üzere sizlere. Inşallah. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.